Arkadaşlar merhaba, kısa dönemde toplam arz eğrisinin niçin yukarı doğru olduğunu tartışırken fiyatı bağımsız bir değişken olarak ele almıştık. Bu videoda azıcık da olsa değinmek istediğim şey olaya öteki türlü de bakabileceğimiz gerçeğidir. Yani fiyatların real gayri safi yurt içi hasıla etkisiyle değiştiğini de düşünebiliriz. Hatırlayalım bu bizim yukarı doğru eğimimizdi. Olmasını istediğimiz şey buydu. Kısa dönemde toplam arz. Önceki videolarda demiştik ki fiyat arttığı zaman reel gayri isafi yurt içi hasıla da artar. Hatta belki doğal sınırlarının bile üstüne çıkar. Buradaki de aynısının uzun dönemdeki durumu. Bunu biraz güzel çizelim. Uzun dönemde toplam arz bu şekilde olur. Uzun dönemde toplam arz. Fiyatların şu anki seviyesi bu ve şu an sadece önceki bilgilerimizi hatırlıyoruz. Fiyatların şu anki seviyesi bu şekilde ve gayrisafi yurt içi hasılayla kesiştiği nokta burası. Önceden şöyle diyorduk: Herhangi bir etken yüzünden artan fiyatlar ekonomiyi doğal seviyesinin bile üstünde üretim yapmaya zorlayabilir. Bu durumda da reel gayrisafi yurt içi hasılamız büyüyor. Böylece toplam arz eğrisi yukarı doğru oluyordu. Fiyat artışının buna nasıl sebep olabileceğini nedenleriyle tartışmıştık. Yanlış algılama teorisinden bahsetmiştik. Neydi hatırlayalım? Ekonomideki münferit aktörler yani firmalar fiyat artışlarını mikroekonomik bir olgu olarak algılayıp arz kanunu uyarınca da daha yüksek gerçek karla elde ettiklerini zannedebilirler. Durumun gerçekte bu olmadığını anlamaları biraz vakit alır. Elde ettikleri sadece nominal kardır. Bunun yanı sıra yapışkan maliyet, yapışkan ücretler teorisinden de bahsetmiştik. Onda da şunu demiştik, ekonominin bir bölümünde gerçek kar artışı yaşanır çünkü kısa dönemde bazı oyuncuların maliyetleri gelirleriyle aynı oranda yükselmez. Onlar da aynı şekilde doğal sınırlarının üzerinde üretime başlar. Belki fabrikalarını ve çalışanlarını kapasitelerinin üstünde çalıştırırlar. Bu videoda ise birçok ekonomi modeli için geçerli olan bir yaklaşımdan bahsedeceğim. Reel gayrisafi yurt içi hasılanın fiyatların etkisiyle değiştiğini düşünmek zorunda değiliz. Bunun tam tersinde düşünebiliriz. Eğer kapasite kullanımını çok çok yükseltecek hatta yüzde yüz'e ulaştıracak olursanız, Gerçi bu kapasite kullanımını nasıl tanımladığınızla alakalıdır, belki %100'ün üstüne bile çıkabilirsiniz. Bu durumda, fiyatlar etkilenir ya da belki ikisi de birbirini etkiliyordur. Şöyle bir yaklaşımda bulunabiliriz. Aslında bu, yukarı eğimli toplam arz eğrisinin başka bir açıklaması. Şimdi diyoruz ki, bu bizim doğal üretim düzeyimiz. Eğer insanlardan bundan daha fazla üretmelerini istersek, onlar da daha fazla ücret bekleyecektir. Şöyle düşünelim, uzun dönemde daha fazla ücret alsalar bile bunun bir faydasını göremezler. Çünkü her şey pahalılaşmıştır. Daha fazla üretmelerine rağmen, birim ürün başına daha fazla kar elde edemezler. Aslında kısa dönemde daha fazla kazanmaya başlamışlardır. Daha doğrusu öyle olduğunu zannederler. Bu nedenle de seslerini çıkartmazlar. Şu örnek üzerinde anlatmaya çalışayım. Bu dikdörtgenin alanı, bir firmanın, bir pazarın veya tüm ekonominin kapasitesi diyelim. Normal durumda kapasite kullanımı belki şu civarda, mesela %85 seviyesinde olsun. Şimdi bu fabrika incik boncuk araba artık ne üretiyorsa, haftada 100 saat üretim yapabileceği halde Doğal durumdayken haftada sadece 85 saat üretim yapıyor Çünkü fabrikanın soğuması, bakım onarımı veya benzeri şeyler, denetimi falan bunun için 15 saate ihtiyaçları var Ama bir neden ortaya çıkıyor, mesela bir savaş patlıyor ve hükümet daha fazla üretim talep ediyor Daha fazla incik boncuk veya daha çok sayıda tank üretmesi gerekiyor Ya da yeni malzemelerin geliştirilmesi gerekiyor Hükümet diyor ki, üretimin sürdürülebilir olması için yapman gerekenlerin bir kısmını yapma. Onun yerine üretimi artır, kapasitenin %90'ını, 95'ini hatta belki %100'ünü üretime ver. Şimdi öngörülebilir bir şey var. Tüm firmaların amacı en yüksek karı elde etmektir. İmkanları varsa fiyatları artırırlar. Uzun vadede nominal bir artırım da olabilir. Bu illa gerçek bir artış olmak zorunda değil. Ama her halükarda kısa vadede firmalar bunu gerçek bir fiyat artışı zanneder. O yüzden tamam derler üretimi artırıyoruz. Belki bunun kısa dönemde bir süreç olduğunu düşündükleri için kapasiteyi artırmak yerine üretimi artırırlar. Derler ki madem öyle işçilerimin fazla mesai yapması lazım bunun karşılığında çok para isterim. Hatta bunu sözleşmeye bir madde olarak bile ekleyebilirler Daha çok para isterim çünkü işçilerimin fazla mesai ücretlerini ödemem gerekiyor Ayrıca normalde yapmam gereken bakım onarım gibi işleri erteliyorum Hatta belki tam kapasiteyle çalışabilmek için bir takım yatırımlarımı öteliyorum Şu an yine yukarı eğimli bu eğriyi tarif ediyorum aslında ama başka bir açıdan Fiyat Yanlış algılama veya yapışkan fiyatlar teorileri uyarınca real-gayrisafi yurt içi hasılayı artırıyor demiyorum da Real-gayrisafi yurt içi hasıladaki ve kapasite kullanımındaki artış fiyatları etkiliyor diyorum Aslında aynı şeye farklı açılardan yaklaşıyorum yani Hatta bunu geçen videoda bahsettiğimiz bazı fikirlerle uygulayabiliriz Dönelim geçen videoya Toplam arz, toplam talep modeline başvurmak zorunda değiliz. 60'ların sonunda, Amerika'da özellikle enflasyonun niye arttığını Toplam arz, toplam talep kavramları olmadan da anlayabiliriz. Şunu bilmemiz yeterli John iktidarı başlarken, ekonomi zaten kapasite kullanımının üst sınırlarındaydı. İşsizlik oranı %4, %5 gibi düşük seviyelerde seyrediyordu. Yani İş gücü istihdamı %95-96 seviyelerindeydi. Fabrikalar neredeyse tam kapasiteyle çalışıyordu derken savaşa girdik. İç ekonomide istihdam edilebilecek gençler savaşa gittiler. Mermiye, gemiye, yakıta her şeye ihtiyaç vardı. Tüm bunları üretmek için yerli kapasitenin neredeyse tamamını kullanmak gerekiyordu. Sonrasını tahmin etmek zor değil, işte bu oldu. Firmalardan ve halktan tüm ek kapasitelerini kullanmaları istenince, onlar da doğal olarak daha yüksek maaşlar, daha yüksek fiyatlar talep etti. Yani, bu enflasyon artışını öngörmek için buna ihtiyacımız yok. Ya da nasıl düşünebiliriz, bu kısa dönem arz eğrisindeki yukarı eğimi açıklamanın bir başka yolu. O da, burada olup bitenin başka bir açıklaması. Yani bu ikisi birbirleriyle çok çok yakından bağlantılı Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın